Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu yine e, elimizdeki ses motorlarından biri olan Lokuendo TTS. Lokuendo TTS'nin yeni bir sürümünü buldum ve modifiye ettim. Artık Lokuendo TTS'nin sadece... 3 tane değil değiştirebileceğimiz tam 11 tane ayarı oldu arkadaşlar lokuendo tts e, her zamankinden çok daha güzel oldu bu versiyonu dün buldum dünden beridir de modifikasyonlarıyla e, ilgileniyorum sonunda modifikasyonlarını bitirdim e, ama şöyle yapalım arkadaşlar. Ben hemen elimizdeki sürümü silip yerine yedekleme servisine bunu koymayayım. Bu APK dosyasını yani Lockyendo TTS'nin APK'sini e, videonun açıklamalar kısmına koyayım. E, Lockyendo TTS kullananlar ellerindeki sürümü silip bunu yüklesinler. Önce bakalım hangi telefonda çalışıyor, hangi telefonda çalışmıyor ya da uyumlu olduğu bir telefon Pardon uyumsuz olduğu çalışmadığı bir telefon var mı yok mu Önce diğer kullanıcılardan onun geri bildirimini alalım çünkü ben Bu Voxin TTS'yi üretip modifiye ettiğim zaman Bazı kullanıcılardan kendi telefonlarında programın uyumlu çalışmadığını, açılmadığını ya da ses motoru olarak seçilemediğini duymuştum. Böyle bir geri bildirim almıştım kendilerinden. O yüzden hemen acele etmeyelim. Ben önce size APK dosyasını göndereyim. Bu videonun açıklamalar kısmına. Ee, üzerine kurulum yapmayın arkadaşlar. Ee, çalışmayacaktır. Hata alırsınız. Ya, hata vermeyeceği varsa da hata alırsınız. Üzerine kurulum yapmayın. Önce eski versiyonu silin. Sonra bunu yükleyin. Ee, dediğim gibi ben size göndereceğim APK dosyasını. Önce bir görelim. Uyumlu olmadığı, sorun çıkardığı, çalışmadığı bir telefon var mı onu görelim. Varsa... Yine e, elimizdeki versiyonu kullanmaya devam edeceğiz. Hadi videomuza geçelim. 1, 11 gösteriliyor. Ana Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Uygulamanın görünümü de çok güzel oldu. Siyah beyaz oldu uygulamanın görünümü ama siyah beyaz deyince aklınıza böyle griye benzer bir beyaz, kahverengiye benzer bir siyah gelmesin. Gerçekten güzel oldu. Şöyle açıklayayım size. Acapella TTS'nin eski sürümlerini bilen bilir. Ee, onun da şeyi teması siyah beyazdı. Çok güzeldi mesela. Gerçi şimdi de çok güzel ama işte Akapela TTS'nin eski versiyonlarındaki siyah-beyaz tema gibi oldu. Hemen. Lokuendo TTS'yi varsayılan metin okuma motoru olarak seçelim. Ve ne gibi ayarları varmış görelim. Radyo düğmesi seçili değil. Lokuendo TTS. Deep Cut. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel verilerde dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Lokvendo TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin oh. mi? İptal, tamam. Lokvendo TTS kullanılıyor. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Metin okuma etkinleştirmek için iki kez dokunun. Yeni sürümde, yani bu sürümde böyle küçük bir e, alt bildirim mesajı gösteriyor. E, neden öyle yaptığını bilmiyorum ama e, sorun olmayacağını, bu bildirimin herhangi bir soruna delalet etmeyeceğini düşünüyorum. Devam edelim. Tercih edilen motor Lokvendo TTS 1 bölü 6 ayarlar. Lokvendo TTS ayarları 12 öğleden 1-7 arasındakiler gösteriliyor. Mevcut Lokvendo versiyonu Altun Okta 1, en son sürüm. Devre dışı. Evet Lokvendo TTS seçenekleri diyordu. Artık Lokvendo TTS ayarları olarak değiştirdim onu. Lokvendo TTS için seçenekleri devre dışı. Mevcut Lokvendo versiyonu Altun 1.9 en son sürüm. Devre dışı. Mevcut Lokvendo versiyonu diyor. Bu yoktu arkadaşlar. Bunu sonradan eklemişler. Ee, Lokvendo TTS'nin ses motoru sürümünü ve sentezleyici sürümünü belirtiyor. Lokvendo TTS için ses seçenekleri devre dışı. Lokvendo TTS için ses seçenekleri diyor. Varsayılan bu seçenek. Lokvendo TTS. Attı. Problem yok. Sonra, sonra sistem metin okuma. Metin okuma. Tercih edildi. Merak etmeyin bunun da hatası çok az. Böyle ee, sık sık durduruldu hatası vermiyor. Arada bir böyle atıyor. Ayarla. Etkinleştirme için iki kez dokunun. Her şeyi yapmışlar ama aşağıdaki dile göre ses seçim başlarının altındaki kararsızlığı düzeltememişler. En azından düzeltmeyi denemişler. Kim yaptıysa artık. Lokvendo TT ayarları 12 öğleden 1-7 arasındakiler gösteriliyor. Mevcut Lokvendo versiyonu Altun 1.9 en son sürüm. Devre dışı. Lokvendo TT seçenekleri devre dışı. Bu da başlık değildi aslında. Böyle bir başlık yoktu. Direkt ayarlara giriyordu. Benim aslında bu uygulamanın içeriğini Lokuendo TTS seçenekleri olarak adlandırmamın sebebi şuydu. Biraz Google TTS'den de örnek aldım. O yüzden öyle yapmıştım. Çünkü eskiden çok az ayarlama seçeneği vardı. Girdiğimiz zaman yukarıdan aşağı yukarıdaki bir seçenekler menüsü olarak başlık olarak görsün. Yukarıdan aşağıda bütün e, ayarlar sıralansın diye düşünmüştüm. O yüzden e, metin okuma ayarlarının açıklamasını Lokvendo TTS seçenekleri olarak değiştirmiştim. Şimdi devam edelim. Sayılan 10 bu seçenek, Lokvendo TTS seslerinin ton seviyesi ayarını denetler. Etkinleştirmek için iki kez dokunur. Yine açıklamalı bir şekilde Orta yılan 마스크로... seçmek için iki kez dokunun çok düşük seçmek için iki kez dokunun Düşük seçmek için iki kez dokunun ortalanmış işaretli seçmek için iki kez dokunun Yüksek seçmek için iki kez dokunun çok yüksek seçmek için iki kez dokunun İptal lü... Lokvendo TTS ayarları Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Konuşma hızı çarpanı bu Lokvendo TTS seslerinin konuşma hızına ayarlar. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Yine böyle detaylı açıklamalar var. Bu sürümü ben ilk bulduğumda böyle detaylı açıklamalar yoktu. Yine bu açıklamaları ben ekledim. Konuşma hızı çarpanı seçmek için iki kez dokunun. 1x1 yavaş işaretli seçmek için iki kez dokunun. Yavaş dediğine bakmayın arkadaşlar. Normal hızı bu. Ee, devam edelim. 2x2. Hafif hızlı. Seçmek için 2 kez dokunun. Hafif hızlı. 3x3. Hızlı. Seçmek için 2 kez dokunun. Hızlı. 4x4. Çok hızlı. Seçmek için 2 kez dokunun. Çok hızlı. 5x5. En hızlı. Seçmek için iki kez dokunun en hızlı iptal, i̇ptal düğme... ediyorum TTS ayarları. etkinleştirmek için iki kez dokunun merak etmeyin arkadaşlar bunun ee, metin okuma ayarlarındaki işte hız ayarıdır ses perdesidir falan onlar ee, yeni Android sürümlerinin metin okuma ayarlarına göre yapılandırılmıştır ben onu yeni sürüme göre yapılandırdım. Ses cinsiyeti, Lokvendo TTS, SEM tezleyicilerinin ses cinsiyetini bu ayarı kullanarak denetleyebilirsiniz. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses cinsiyeti, saptanmış erkek kadın. 3 adet e, seçenek vardı burada. Geçelim. Ses verileri klasörü, storage Emulat et 0-Lokvendox. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ses verileri klasörü diye bir seçenek yoktu arkadaşlar lokuendo tts ayarlarında bunu göremiyorduk. Gerçi hiçbir yerde göremiyorduk yoktu yani böyle bir seçenek. Ses veri klasörü seçeneği eklenmiş. Bu da ee, ses veri yolunun gösterilmiş olması durduruldu hatasının biraz daha azaltılmış olmasına katkı sağlamış. Konuşma dil ve telaffuz günlüğü tutulsun mu? Hayır. Konuşma dil ve telaffuz günlüğü tutulmasın. Onay kutusu işaret değil. 12 öğleden 2-8 arasındakiler gösteriliyor. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Konuşma dil ve telaffuz günlüğü. Bu seçenek de yoktu. Bunu da yeni eklemişler ama yine büyük ihtimalle hiçbir şey yapmayan. Boş bir seçenek. Yani bunu işaretleseniz de olur, işaretlemeseniz de olur. Yani burada bu seçenek var ama sadece var. Herhangi bir faaliyeti yok. Ses verilerini indirin, kurun ve yükleyin. Devre dışı. 12 evet. öğleden 3.9 arasındakiler gösteriliyor. Ses verilerini indirin, kurun ve yükleyin. Böyle bir başlık da yoktu. Bu da sonradan eklenmiş. Lokvendo TTS sentezleyicilerini internetten indirin ve kurun. Ses verilerini sunucudan indir ve yükle. 12 öğleden 3.10 arasındakiler gösteriliyor. Etkileştirme ee, için iki kez dokunun. Bu ayarı şuna benzetebilirsiniz. Samsung metinden konuşmaya motorunun ses verisi yükle düğmesine bastığımızda çıkan dil ve ses listesine benzetebilirsiniz. Ama burası boş. Ben burayı boşalttım. Buna bastığımız zaman atıyor. Yani atmayacağı varsa da atıyor. Ee, neden boşalttım orayı? Çünkü orada bir ee, medya fre bağlantısı verilmiş. Ve orada da TTS'nin farklı dillerdeki e, seslerinin dosyaları var. Gerek yok böyle bir şey dedim ve o bağlantıyı boşalttım. Oradaki e, indirme adresini sildiğim için buraya bastığımız zaman atar program. Kapanır. Ama zaten ayrıca ses verisi indirmeye gerek yok. Çünkü kurulum esnasında ses verilerini yüklemiş oluyoruz zaten. Lokvendo TTS klasörünü telefonun dahili depolama alanına kopyalamak bu e, işlemin yapacağı Fonksiyonu yapıyor. Buna basmaya gerek yok. Ama yine de bu ayarın burada olması güzel olmuş. Sanki böyle hani ses verilerini internetten indirebilecekmişiz gibi. internetten ayrı olarak indirebilecekmişiz gibi bir seçeneğin olması açıkçası birazcık böyle havalı olmuş düşüncesindeyim ben. Lokvendo TTS içim diller ve ses ayarları. Devre dışı 12 öğleden 4-11 arasındakiler gösteriliyor. Ve... Geldik Lokvendo TTS'nin dil ve ses ayarlarına. Türkçe 12 ÖY'den 4 12 arasındakiler gösteriliyor. Türkçe Tür. 12 ÖY'den 5 12 arasındakiler gösteriliyor. Buradaki e, her şey için İki kez dokunun. Buradaki her şey aynı. Buraya bastığımız zaman Basalım. Için mevcut bir lokvendo ses seçin. Seçmek için iki. Keren işaretli Seçmek için iki kez dokunun. Kerem. Selin. Seçmek için iki kez dokunun. Selin. Lukvendo TTS ayarları. 12 öğeden 5-12 arasındakiler. Bu dil için mevcut bir Lukvendo sesi seçin. Zeynep. Seçmek için iki kez dokunun. P için iki kez dokunun. Zeynep. Yine bu ayarlardan Kerem, Selin, Zeynep sesleri arasında geçiş yapabiliyoruz burada. Herhangi bir farklılık, herhangi bir değişiklik yok. Burası aynı bildiğimiz gibi. 12 öyleden 5-12 arasındakiler gösteriliyor. Uygulama bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, artık eğer Başka telefonlarda problem çıkarmazsa elimizde yeni bir lokuendo TTS var demektir. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Ana sayfa, düğme. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.